arkadaşlar bugün suda birlikte salıncakta sallanma challenge yapacağız bakın bahçedeyiz bak sallanıyorum şu anda şu anda çarparsak sallanır salıncak yani yamulabilir belki diye düşünüyorum çarpmadık ee, sonra şurada göl var bakın göl şurada bir tane bakın Uçayım mı? arkadaş uçayım mu? Bakın. Sallanıyorum. Geri geliyorum ve Sallandık iyice. Evet. Şimdi gezdireceğim buraları da. Evet. Normalde bütün videoları evde çekiyorum. Ama bu sefer de dışarıda çekmek istedim. Evet. Bir saniye. Şimdi şurada bir salıncağımıza son veririm. Videonun ilk e, birinci dakikasında. Şöyle gidelim. Deri doğru bakın. Şöyle. Burası da görmüş olduğunuz gibi sular var. Şuradan gidiyor. Bakın akıp gidiyor. O tarafa doğru. Gördünüz mü? Evet. Normalde burası e, arı kaynıyor. Fakat ben onlardan biraz daha uzaktayım. O yüzden e, buraya gelmiyorlar. Bakın. Şurada da şöyle. Böyle gidiyor. Bu taraftan da aşağı doğru gidiyor. Evet. Bakın şimdi. Sonra arkadaşlar şöyle şuradan bir gidelim. Bakın. Bir köpekler var. Köpekler var. Buradan da bakabiliriz. Şu şekilde. Ee, daha önce bu arada burada bir tane ben yani e, video çekmiştim. Burada bir tane video çekmiştim. Onu da izleyebilirsiniz isterseniz. Daha önce çünkü burada da ben bir tane çekmiştim. Sonra aşağı doğru inelim. Bakın. İniyorum. İndik. E, buranın akışı da şuradan şöyle devam ediyor. Arkadaşlar yani şuradaki su akıntısı böyle aşağı doğru ilerliyor ve bu tarafa doğru yol alıyor. Şimdi geri yukarı çıkıyoruz. Geri yukarı çıkıyoruz. Evet. Çıktık yine. Bir saniye. Evet. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Bu dışarıda çektiğim videolar serisini beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma Like e, atabilirsiniz. Yani çekebildiğim kadar çekeceğim. Çünkü internetim az şu anda. Çok uzun çekemiyorum. Telefonla. Bunu ekranı dik yapalım. Bir saniye. Nefes nefese kaldım ya. Bakın sonra şurası var. Şu taraf. Orada da bir tane köprü var. Orayı da göstereceğim şimdi. E, orayı da ikinci videoda... Göreceksiniz ve bay bay.